Yelkenli ve Motor Çift kanalından herkese selamlar. Antalya'dan kıyılarımızı gezerek çıktığımız turumuzun Yunanistan etabında başladığımız yere Simi'nin pedikoyuna geri dönüyoruz. Çıkış işlemlerimizi yaptıktan sonra Manos Tavern'de kendimize güzel bir veda yemeği ısmarlıyoruz. Ertesi gün Bozburun Deniz Hudut Kapısı'ndan giriş işlemlerimizi yapıyoruz. Ve maalesef istemediğimiz an gelip çatıyor. Doris'i karaya almak zorundayız. Yıllardır olduğu gibi bu sezonda da bize unutulmaz anlar yaşatan Doris'e çok çok teşekkür ediyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Ha. Geliyor gelmekte olan. Evet. Ha. Ya ben buralar ekle trafiği gibi bir trafik görmedim ya. Böyle muhakkak sanat oğlum Ebeto Sanki İstanbul Boğaziçi'de. O zaman bir cenaze marşı çalar mısın bizim için? Den, den, den, den, den, den, den. Geliyor gelmekte olan Doris'e doğru geliyor. Ah o dalgalar. Ah o dalgalar. Mert kapışmaya başladı, ayağa kalktı. Hadi yavrum bastık. Evet yarışıyoruz hadi bakalım. El mi yaman, bey mi yaman? oğlum, <gülüyor> <Yemedim>. Geçemedik. <gülüyor> ve onun dalgasına doğru döneceğiz ki... Darbeleri hafif atlasın. Sana giastiyaderi Bakalım bizi nasıl sallayacak Devrilecek bütün şeylere koymama rağmen Bakalım neler devrilecek Bak bak Zaten dalga da var yani bakın şöyle bir buçuk iki metre var Lay lay lay Lay lay lay lay O kadar da büyük dalga yapmadı. Yavaş keşke sağ olsun. <gülüyor> Zaten dalgalar büyük de arada kaynadı bence. Bu arada Seskili Adası buydu yani. Dün burada yaptık. Arkasından şimdi iç taraftan geçiyoruz Kimiye. Pedisi mi? O tarafa gidiyoruz. bir tabak gibi abi şey geliyor değil mi? Değil mi? Ya, hayır ya şimdi gelişe bak ya maalesef dödekani sosu uslu geçti ama motor yat deli ah be dayı be insan gibi geç sakin sakin Tam motor hayatları anlamak bayağı imkansız. Acaba ayrı ehliyet mi çıkarılmalı psikolojik testten geçtikten sonra? Bence öyle yapılmalı. Hani bir ego tatmini, bir şey falan varsa bir hastalık verilmemesi lazım. Bakın ne kadar zor durmamış olur. Rotayı değiştirdim. ilk geldiğimiz Maratola'daydı. Buradan Nano, Ondan sonra ileride Teselya var. Ee, burası da işte Marmaris'ten gelen. Şöyle geliyorsunuz. Şu burundan sonra artık şurası kiremit koyu mu ne? Ondan sonra bol geçiyorsunuz. Normalde hep oradan seyrederiz. Ondan sonra işte şuradan su ata bol sonra Artık iş önü zaten gözüküyor. Nihayet pediye geldik. Ancak önce AG Marina'a bakalım. Aya Marina'da belki bir yüzme molacığı veririz. Yer var ise. Ha. İnsanlar var. Su çok güzel ya. Ne esiyor? Böyle, böyle Sen bilirsin ben bilmem <gülüyor> Dönerse çok problem Can zaman boşa aldım Acele edin. Şöyle şu ortaya aldık. Öyle kalıyor. Nasıl yaptılar? Ya Öteki şeyleri işte ya, aydın. Tamam. Tamam. Bunlar da şey yapalım. Şöyle çok üzmeden buradan şöyle kemen çepe atılabilirsin. Yaklaşık tamam. da. Ağzı. <gülüyor> Yani tutsun yeter işte. Nasıl tutuyorsa tutsun. Önemli değil gerisi. Bence o tutar. Tamam. Arkası da düştü o yukarıda duran kısmı? Ben görüyorum buradan. Tam en ucu sadece üstte kalmış o kadar. Evet, AY e Marina'da yüzüyorsun tekrar bakıyorum. Evet, çok güzel olmuş, ısınmış gibi biraz. Değil mi? Normalde simi buz. Evet, şimdi yüzme zamanı Marina'da. Burası güzel. Ama kimse oraya çıkmıyor bak, bahçesinde kimse yok. Ama Herhalde yine kapalı ya, aynı şekilde anladım kadarıyla. İçileri dizmişler. Mangalı yakıyorlar. Aynı bizdeki gibi. Babası çıktı orada. Şurası çok kolay. Evet. Gel bakalım açılmış burası. Biz geldiğimizde kapalıydı. Evet, kapısı kilitliyormuş. Bu zaman... Bir şey yok. Şöyle fotoğraf çekmekten başka. Çatısını ne güzel yapmışlar böyle. Bizim topraklar gözüküyor. Evet, hadi bakalım. Mangalcı götürüyor gene. Geleneksel olarak mangalcı bir tane yönden götürdü. <gülüyor> Aha, al. Hemen cezik. Onun göz Aynen öyle. Ya dip var ya, şurada sırf kum ya. He, çok güzel gözüküyor. Bunu baş tarafa götür. Bu daha güzel. Yani neyse aynı şey. 2.6 En sığ yeri 2.5 2.4 2.3 2.2 1.80 salma var bakalım. Salma da açık. 2.1 2.1 Ve o şekilde kalıyor. Evet salmayı da toplayalım. Böyle yapmam lazımdı da işe maske. Buraya değse fazla de en fazla birden 2.1'den aşağı düşmedi. En sığ yeri. Ama suyunu da yine nefis Oo, hocam ne yapıyorsunuz ya? <gülüyor> Yakalanırız biz ya. Nasılsın hocam, ne yapıyorsun? Hediye yanaşacağız. Bak. Merhabalar Mesut Hocam. Siz de çok çok söyleyin. İyisiniz. Harika. Vallahi Mesut Hocam boy boy teknedesin ha. O şey, Yüzen yüze alat. Yüzen tamam, alatıyız, al, al, yüzü Biz yarın çıkış yaparız, artık şeye geçeriz abi. Bozburna. Var. Hadi kendinize çok iyi bakın, çok öpüyorum sizi. İyi tatiller. Selametle Selamet size. Artık marinayı da geride bıraktık. Artık. Hediye doğru ilerliyoruz. Bozburun iyice görünür oldu. Hisarönü öyle. <gülüyor> şu neydi şu küçük plajın adı? Saint-Stefan mı? Neydi öyle bir şeydi? <gülüyor> bir şey. Orada da yatmıştık bir gün. Bir kule Başka kulet yok. Evet sen gulete atlayıp da önce kendi tekneye bağlayacaksın, sonra gulete şey yanaşacaksın. O şeyi atlamadan da şeyden geçirebilirsin belki daha elinle. Ha belki. bence atlamana gerek yok. Elin rahatlıkla yetişir. Evet. Hafif ileri doğru yapman önemli, o kadar. Yani bakarsın bakalım işte. Eda artık iyiden iyiye göründü. He? И кибучок Hediye geldik. Evet Eda buraya yanaştı ve kendini fedakarca attı ve bağlandık. Bu kısmı çekemedik galiba ama... Hep çekemezsin zaten. Beni çekemez arkadaşlar hiç. Özellikle ben de bir şeyler Çekemeyen getirdim. İki kullanıyorum. Kapama taksaydım olurdu. Çekemeyen anten taksın. Şimdi <gülüyor> de pasaport boyasının önüne bağlanmış saat kurasının oraya. Artık simi marina boş. Yine yeni yeniden simideyiz. Çünkü tahmin edin bakalım. Çünkü çıkıyoruz artık. Çıkış işlemlerimiz var. <gülüyor> İçim kanalayarak. Yunan adacıklarına veda edeceğim. Ne yazık ki. Güzel, güzel. güzel balıklara veda. Koşturuyorum çünkü pasaporta, pasaport polisine gideceğiz. Oradan port polise gümrük belki arada bakacağız. Gemi var bakın. Sol tarafa bakın. Hem gemi resmi çizmişler hem gemi şeklinde aydınlatmışlar. <gülüyor> Bu arada Apo abiye selamlar. Manos'ta Apo Mara Yat. Haa Yeni Rakı. <gülüyor> Sponsörler Yeni Rakı. Tabi biz uzalarla ilgileniyoruz. Son gece, güzel bir gece. Çok meşhur yer burası. Laçsı, günlülerle, monsun eşeri Armani ile. Hayır, böyle doldurmuş tuvalet. <gülüyor> ne diyor ne bir şey diyordun? Güneşte kurutulmuş ağaç tapası seviyorum ben, böyle tam Yunan usulü zeytin yanında. Ama başka bir şey koymuyorlar, normal hafta koymuyorlar. Çim güzel, çim bir akşam. Evet. Субтитры сделал Geldik bir Yunan adası seyahatinin sonuna. Gördüğünüz gibi Pedi La Dolce Vita'nın yanında başladığımız yerde. Umutları Umutlara açılmış. Başladığımız yerde Yolculuklardan ardından başladığımız yerde bu iş bitti. Eda balon topluyor. İçimiz buruk İçimiz buruk. Ah. Bye bye ah bah sesleri geçtiğinde Bay bay güzel sadece Yunan balarına değil denizlere de veda ediyoruz Bitiyor <gülüyor> <gülüyor> çünkü Artık güzel, Artık tamam Bay bay pedi Bay Bay Artık dönüş yolunda tam da Hisar önünden, Akın Vedatça'dan sert rüzgar geliyor. Bizim için bozburunda bir gün daha ya denk geliyor gibi bir şey. Yelken motorklar işi gidiyoruz. Bana açamadım. Uşanmekten. Onun yerine donat koyduk oraya. 6 mil kaldı. Bak, beni gözüküyor hala. Masal köy. Güzel olsun diye yapmışlar. Ee, şirinlik abilesi. Tablo köy, tablo. Şirin şey de tablo. Merk, kaptan Türk Karasularına sularına girince Yunan bayrağını indirdi. kamp home. Evet artık Bozburun'a gelmiş bulunmaktayız. Ada Boğaz'ına doğru ilerliyoruz. Pedi tam arkada. Simi burada. Pedi burada. Artık Simi adasını geride bıraktık. Evet. İlk gözüme çarpan şu güzel çam ağaçları ağaçlık olmamız büyük bir şans tabi kalırsan Ada Boğazı'na doğru ilerliyoruz evet Ada Boğazı'na geldik sevdiğimiz yerlerden birisi olan Ada Boğazı'ndayız Buraya direkt demir de atılabiliyor. Gayet keyifli da biliyor. Şurada kale yıkıntıları falan var. Çok değişik güzel bir yer. Böyle. Zaten kiseli adam. Bizim sevdiğimiz. 5 metre falan su var burada. Ben şu aradan geçiyorum. Orada da 2 metre falan su var yani orada herkes geçmez. Şu küçük adacık bunun bu tarafından zaten geçilmiyor. Buradan da geçilmiyor. Şu dışından geçiliyor. Buranın suyu ayrı bir güzel ya. Ben bayılıyorum. Bir de tarihi eserler çok. Buradan geçerken 2 metreye kadar düşüyor. 2.7 metre. 2.2 2.4 3.4 3.4 4.4 şu kadar yakınız yani. Evet. Buradan iyi havada geçiyor. Sert yani. rüzgarla geçmemek lazım. Zira görülemeyebiliyiz. Tehlikeler. 2.4 evet. daha yükseldi. 4 metre vesaire artık geçtik. 2.2'nin altını görmedim. Şunların şirinliklerine bakın ya. Şubire. Kiseliğe tekrar gelmiş olmanın mutluluğuyla. Güzel gözükmüyor mu ya kale? Buradan sığdan gelenleri kontrol edip gerekirse zorlatmak için denize gelenleri. Hisselinin Seğirmen kalıntısı mı artık? Kalık tut kalıntısı mı? Öyle bir şey. Bozburundayız. Oley oley oley. Yerimizde tekneler var. Bozburunda bir Mac Bize doğru geliyor. <gülüyor> bir var. Bir kandahı var Bir kandahı yani. Evet, aynısı. Erkan nerede? Tav uzaktan tanıdık vallahi. Duyamadım. Tav uzaktan tanıdık tekneyi. harikasınız. Nasılsınız? Sağ olun, sizde. Harika. Burada mı tekneniz Ev? Ee, evet. 18 yıldır buralarda. Öyle mi? Evet. 18 yıldır buralarda. Çok memnun olduk. İkizimiz. Ee, Tasya'da vardı bir tane. Aktur'da. Evet. Aktur'da. Ha, Bu. Tamam. <gülüyor> Harika. Görüşmek Harika. üzere. Memnun olduk. Üstür maçalar da son derece şık. <gülüyor> evet öyle yaptık adınız neydi Turgut, Turgut Bey memnun olduk Mert evet. Eda evet. görüşmek üzere evet. İyi seyirler evet. <gülüyor> <Çok güzel. gülüyor> Mert onunki yelken yapma teknesi <gülüyor> bizimki topa dolu Eşyalan <gülüyor> ne yapalım ne yapalım üstünde yaşıyoruz giriş işlemlerimiz için Bozbur'un gümrüğün önüne doğru yanaşıyoruz. Orada ajentamız Alper Bey var. Onlar ayarlayacak. İnşallah hayırlısı de girişimizi de yaparız. Ve böylece içimiz rahatlar. Bozbur'un hudut kapısına geldik artık. Giriş i̇şte yapacağız. Evet, i̇şte evrakları alma anı. daha ezrakları oluyor. Görüşürüz Alper, kendine bak. Bunları yeşil çantaya koy şimdi. Şey maviye. nasıl bir şey arkadaş ya? Anlayan biri gelsin. Yeni zenginlerden mi bu? Bayağı gemi. Türkiye'nin yeni zenginlerinden mi acaba? Türk değil herhalde ya o tek. Belki de Türk şey. değildir Tandır evet. <gülüyor> Tenderbota bak Mert bizimki kadar. Benim Doris kadar. <gülüyor> Birisi Kisel'in ağzını kapatmış gibi. İçinden bir ton tekne çıkıyor ya bu Lana'nın. Lana. Bunlar bence yeni zenginlerden. İçinden 3-5 tane tekne çıkıyor. Orada bir tekne daha var yani. Balkonlu bu bakın. Balkonu var altta. <gülüyor> Evet, Kisseli'ye geldik. Hava çok patlak, aktura geçemeyeceğiz. E daha hemen bakıyorum da, Yampir demişsin Tabii suya. Tabii ki hemen. Ama su da 30 derece ortaymış. 28 yazıyor vallahi gördüm. Hadi gidelim o zaman. Şimal de burada. Nasıl yükselmiş ya, kayalar mısın? Evet evet, gözükmüyor orada. hiçbir şey. Aynen. Evet, ne olmuş? Ne olmuş Mert burada ne gene? Girmiş. Ne kadar ağlasam da, sızlasam da, dövünsem de Zavallı Doris karaya çekilecek <gülüyor> Kısmet Güzel bir gün batıyor Mert Deniz Anıları batmış diyor burayı. Sana geçen çarpan da bundakiler dinler Yazık ya. Şurada kocaman kocaman var. Sırar, temiz denizde nasıl oluyor? Bu halinde geziyor değil. Gelmiş. gelmiş. Lanet yaratık. Ha, şu mu? Değil. Bir şey soracağım, şu içinde Arapların gezdiği tekneye bakın. Şehir gibi ışıl ışıldak. Bunun içindeki ışıktan etraf karanlık gözüküyordur eminim yani. Ne zevk alıyordur anlamadım. Ya, böyle Beş yıldızlı otelde kalsınlar. Her koyun ortasında dursa ona aynı bir şey değişmiyor. Biri bitmeden biri başlıyor yemin ederim. Yunan adalarında şöyle bir şey hiç görmedim Mert, ya şeyi bozuyor. Bu ne abi denizde şenlik var gibi. Ya, Kiseli adasında değil mi hanım bu limanda falan belki yani. Limanda da saçma ya yasaklansın bu artık bitsin. Dün doğmadan Kisari'ye veda ettik. Şu şekil gidiyoruz. Direğimiz yatık. Bunlar da sabaha kadar bütün ışıkları yakarak... Boş ve helalemizi Bir sarfiyat yaratmışlar. <gülüyor> Çok güzel gözükmüyor musa Tengül? O Boğazı boğaz. Çok tatlı gözüküyor, şüphanmış kalmış Savşanlar, keçiler, bay bay. Hepsi nasıl dolaşıyor? Fare gibi dolaşanlar da ketlik. Savşanlar keklikleri kovalıyor. Harbi? Aynen şey ortak oluyorlardır o yüzden. Mamaları. Martılar üçüne de bulaşmıyor. Çok güzel gün doğumu var. Eliseli'den ayrılıyoruz. Bay bay. Ufağa kaç? 6.05. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, düşünceler? Düşüncelerimiz oldu. Düşünüyoruz. Üzgünüz. Ayrılacağımız için. Fakat güzel bir tur yaptık. İki yıldır hayalini kurduğumuz Yunan Adalarına gidebildik. Evet. Neden adaları biraz gösterebildik? <gülüyor> Bakın biri şurada kaldı. Artık görünmüyor. Çok yakın çünkü ve çok güzel. Evet. Neden olmasın? Siz ne düşünüyorsunuz kaptan? Nasıl geçtik? Yorucuydu ve uzundu. Beni çekersen söylüyorsun. Aslında çekiyorum. E, gayet zordu. Yorucuydu. E, dalgalıydı, rüzgarlıydı. Uzundu. E, gerçekten ciddi zorluklar vardı başardık. Döndüğümüz için de mutluyum. Gezdiğimiz için de mutluyum. Haziranın sonundan beri sulardayız. Aynen. Yeter. Hadi bakalım. <gülüyor> daha nicelerine inşallah. Abi. İnşallah daha çok güzel yerlere gidebiliriz. Turist canla. <gülüyor> Al kızım. yere götürürüz. Bay bay. <gülüyor> evet şu an artık son da Yaklaşıyoruz. Şu an ilk defa üstüne gidiyorum. Allah bismillah. Hah. Sen bütün bu taktıkları duyuyor musun normal Tamam. <gülüyor> Su balası boşalıyor. <gülüyor> Aha, kaptan da az usta ya hemen değil mi? Yaptın mı? Şeyin mi? arasına girdi vardı. Evet maşallah. Hı, oldu mu? Merhaba bunu dedim. Teknesini bilen kaptan. Şeyin arasına girdim, bir de or şeyin içinden de yani. gittim yani. Dün gidiyordum. Rüzgar olmayınca çok iyi oldu. Evet yani. evet rüzgar olsaydı dün olsa var ya o binbir dert olurdu bize ben sana söyleyeyim. Zaten dün bizim buraya gelmemiz de binbir mezalet olurdu. Aynen aynen çok kötü. Boş Her işte çok. Boşver. Herkeste bir hayır var. Ya. yani bu yazdır benden kasabın daha da görmedik. Durduk yere. Aynen öyle. Saban körümle kabarık 6.5'te kabarık. kabarık abi. Öyle. öyle şu anda. <gülüyor> Mavişti, mavi. <gülüyor> Mert kaptanını göremezsiniz. Botun altında bir yerde kaldı. Ben <gülüyor> buradayım. <gülüyor> <gülüyor> Naptelinleyeceğiz kızımızı. Kapatıyoruz. Bay bay Dorisko. Güzelliği.